Merhaba arkadaşlar. Ee, ben e, sizin sorularınızı cevaplıyorum biliyorsunuz. Şark, e, Furkan demiş ki, Şark vidil mi, LS2 FF397 mi demiş. E, LS2 FF397 fosforlu olan, en azından fiber bir kabuğa sahip. E, o daha iyi, bir dakika göstereyim aynı zamanda. Evet, fosforlu parlayan, el 397 diye geçen, ben FF397'yi seçerim. Çünkü en azından daha dayanıklı bir kabuk yapısına sahip, bir şarkı bir de seçilebilir, tabi e, o da hoş bir kask. Hani grafik çeşitleriyle gerçekten hoş bir kask. Ama m, kabuk dayanıklı, geceliğin ile beraber ben FF397'yi seçerdim. E, şimdi o günde demiş ki, 2000 TL'ye full face, güneş vizörlü, dış kabuğu sağlam güvenlik kask var mı? Güneş vizörsüz parlam. Güneş vizörsüz e, kask yok o fiyatlara bizde. Ama bir tık daha üstünde, bir buçuk tık daha üstünde Q e, vest var. Q e, vest seçebilirsin. Şu iki vestleri zaten biliyorsundur. Hani bakış açısı geniş, e, işte e, kalın bir cama sahip, bir vizöre sahip. Ama iç güneş vizör yok. E, en azından çok iyi havalandırma kanalları var. 1500 grama yakın bir ağırlığı var iyi havalandırması olan kaslardan bir tanesi güneş vizörsüz spor sürüşe uygun double D bağlantılı iyi e yapısına sahip 1500 gramlık bir kask bu alınabilir bence hava çıkış kanalları da giriş kanalları da gerçekten güzel bakış açısı da gayet geniş alıp neredeyse 5 yıl sorunsuz rahatlıkla kullanabilirsin veya şöyle bir şey yapabilirsin e Şu eneksiyar alırsın e Hani yine aynı özelliklere sahip neredeyse Yine spor sürüşlere uygun, güneş vizörsüz dayanıklı, iç pet yapısı güzel Yine double D ve e iç petleri gerçekten güzel yapılmış bir kaskı alabilirsin Ve en azından hani e kaza sırasında şuradan çekip Pedleriyle beraber kafanı çıkartabilirsin e Çıkartabilirler e Kastan tamamen ayırabilirler Küveste öyle bir özellik yok onu alabilirsin. Diğer soruya geçelim. Ee, Alp demiş ki 1100 lira bütçeye uygun kask, mont, eldiven var mı? Hani o fiyatlara gerçekten çok dayanıklı şeyler yok elimde. Hani 1100 liraya kask, mont, eldiven gibi şeyler çıkmaz. Ama yakın bir şeyler çıkabilir. Ben diyorum ki hani Venom'un bu montunu al. Bu yazlık bir mont. Bunun adı neydi Venom'un Spin Black diye geçiyor. Hani o fiyatlara çıkmayacaktır gerçekten. Ama Venom'un yazlık montunu alarak hem kol ayarlaması var, hem bileklerinde cırt cırt ve fermuarı var. Hem iç tarafı astarlı astarı çıkartmadığı sürece sonbaharda da rahatlıkla kullanırsın. Ama hani kışın tabii ki üşütecektir. Bu üç mevsimlik bir mont. Ama hani sonbaharın soğuk günlerinde de kullanamazsın. Bu montu alıp Kullanabilirsin rahatlıkla. Bu mont olabilir dediğim gibi. Bunu önceki tanıtımında da görebilirsin. Aksis kask alabilirsin o fiyatlara. Aksis kask nasıldır dersen e, tabii ki yani termoplastik ve polikarbon termoplastik bir yapıya sahip Polikarbon bir yapıya sahip. Daha önceden bunu tartışmıştık. Polikarbon olarak görünüyordu. Bazı yerlerde galiba termoplastik yazıyordu. Polikarbon diye sonra bir arkadaş düzeltmişti beni. Nasıl bir yapısı var? Burun pedi var, çene pedi var. E, rüzgar dalgalanmalarını engelleyecek şekilde yapılmış çıkıntılara sahip. E, arka tarafında idare edilebilir e, bir, e, idare edilemez bir hava çıkış kanalına sahip. Üst tarafında ve ön tarafında e, iyi hava e, alabilen bölümleri var. E, mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç ped yapısı ferah değildir, iyidir e, ve e, kullanışlı bir kastır ses geçirmediğinde bir tane arkadaş yorumlarda söylemişti, ses çok az geçirdi. Onun yanına Venom'un bu VNP582 olan eldivenlerini alabilirsin. Yazın rahatlıkla kullanabilirsin. Daha önceden de hani bunun detaylarını paylaştım. Ee, en azından hani bilek koruması var, yumruk korumaları var ama hani eklem yeri korumaları biraz zayıf, eklem yeri koruması yok hatta ee, bu rüzgar geçiren iç tarafı dayanıklı şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesi 1100 liraya çıkmayacaktır tabi, hani ben olsam Axis kask yerine en azından Nex Esik 100 seçerim, en azından polikarbon ve çok destekli bir kask daha önceden de tanıtımlarda zaten bunu göstermiştim. Nexis 800'ü neden tercih ediyorsunuz derseniz en azından hani bakış açısı geniş. Burun pedi var. Ondan sonra çeni pedi yok ama çıkıyor. Çıkıyor da hatırladığım kadarıyla. Mikrometrik balans var. iç pet yapısı güzel. Bir güneş füzörü var. Güneş füzörü de şuradan inip kalkıyor. Şuradan inip kalkıyor daha sonradan interkom alırsanız interkom şuraya konuyor, şurada yanında bir tane boşluğu var oraya koyabiliyorsunuz ve o oradan iç kulaklıklara doğrudan oradan bağlayabiliyorsunuz. Bu da 1550 gramlık. Yine rüzgar tünelinde rahatlıkla süzülebileceğiniz şekilde, kafa sallamanızı engelleyecek şekilde dış plastik yapısı var ve hani rahat açılıp kapanan. Üst tarafında da hani elde idare hava giriş kanalı olan bir kask, ee, hoş kask, polikarbon, kauçuk destekli. Yani onu alabilirsin. Tabii üst seviye kasklar hani saymakla bitmez. Ee, yine şu yine GT, yine hani böyle eee ne denir? Commuter, e, scooter, e, touring de olabilir. E, touring e, kask olarak da geçebilir. E, bu GTR alabilirsin. GTR'in ne gibi özellikleri vardı? E, çok iyi hava alabilen ön kanalları var. Ön e, hava çıkış giriş kanalı var. Kapattığı zaman yüksek hızlarda e, çıkmasını engelleyecek bir burada bir tık yeri var e, ve en azından hani kolaylıkla açılmasını engelliyor. E, mikrometrik bir tane bağlantısı var. E, İçbetleri güzel. E, kaza yaptıktan sonra şuradaki Kırmızı bantları var. Bu kırmızı bantlardan çekip iç beraber kafanızı çıkartabiliyorlar. Ee, şurada bir güneş üzerini kaldırıp indirebileceğiniz yeri var. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle kaldırıp indirebiliyorsunuz. Üst hava giriş kanalı, arka çıkış kanalı, spoiler. Ve bu da 1450 gramlık kaslardan bir tanesi. ilk kaslardan bir tanesi. Bu da alınabilir. Ee, camları kolay sökülüp takılıyor. Bir arkadaş sormuştu çünkü hani kolay sökülüp takılıyor mu camları. Ben Şark kaskın galiba Skivol olanı mıydı? Spartan olanıydı galiba. Onu çıkartamadım. Onu da bir önceki videoda çıkarttık göstermiştik. Ee, ha, bir arkadaşımız daha da Eren demiş ki FF323 çok ses alır mı? Yani benim bildiğim çok fazla ses almıyor. Ama hani e, kulaklık yerleri var. E, o kulaklık yerleri e, çok fazla e, hani Kulaklık yeri gibi değil de biraz daha hani kulakların e, için tam kulaklık yeri gibi yapılmamış aslında. Bir dakika göstereceğim. Şöyle. E, 323. Aizyac FINALES kapalı kask. Bu 1400 lira civarındaymış. E, ön işte. Şöyle açılabilir bir tane e, hava kanalı var. Üst hava kanalları var arka hava çıkış kanalı var. Bu renkli bir modeli. Bunun çeşitleri çok fazla yok elimizde. Galiba bu da tek kaldığı için sitemizde linki yok. Bu da zaten X-Large modeli. Yani ön taraftan şöyle kapandığı zaman tutabilen bir yeri var. Spor modeller için yapılmış bu da. Burun pedi var. Bir tane çene pedi var. Double D bir bağlantısı var. İç kısmındaki bölümde petleri güzel ayarlanmış şeyden sonra çıkabilecek şu kazadan sonra çıkabilecek şu şekilde iki tane kırmızı kırmızı banta sahip. Bunun ağırlığı 1390 gram, Ece 22.05 sertifikasına sahip. Bu arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Gerçekten iyi kaslardan bir tanesi. Ses alır mı? Çok sanmıyorum, hani denemediğim için şey yapamıyorum. Belki bilen bir arkadaş vardır, ses alıp almadığını söyleyebilir. Intercom için, şurada hani ses kulaklık yuvaları var mı? Evet, var. Ama hani intercom için kulaklık, intercomu takmanız gerekirse şöyle şuraya sıkıştırıp buraya takmanız gerekir. Oradan iç tarafa kulaklığın kablolarını geçirebilirsiniz. E, Pin yok bağlantıları var. Detaylara gelince gerçekten güzel bir kask, e, güzel bir tercih olur bu kask. E, bir de öğren demiş ki CBR 125 1000-1500 lira civarı bir kask önerebilirsin CBR 125 için, SBR 125 için 1000-1500 lira civarı bir kask önerebilir misin? E, yani 1500 liraya CBR spor sürüş olduğu için e, o sürüş e, sürüşe uygun iyi hava alabilen bir kask takmak gerekiyor ee, Onlardan bir tanesi hani 1500 liralık spor bir kask dersen hani bu var aslında, hani bu demin gösterdiğim var Ondan sonra Tabii ki showiler geliyor hani Spor sürüşe daha uygun olduğu için showileri gösteriyorum Enixar yani var, tabii fiyatları çok farklı Q-West var. Bunları da daha önceki tanıtımda görmüşsündür zaten. Ya da işte ben bir tane buraya link eklerim. Oradan bakabilirsin. Spartan var. Spartan önerebilirim. Ama o, o 2000 lirayı biraz geçkin civarda olması lazım. Bunu önerebilirim. Ayrıca hani spor sürüş için 1500 lira arasında yine spor sürüş için ee, bu olabilir. Vektör Evo. Hani biraz daha aslında bu biraz skutra e, komutra filan uygun. Aslında çok spor sürüş kaskı değil ama hani alanlar var. Ee, ama hani spor sürüşe uygun şekilde yaptığınız zaman bu ortalama bir hava almaya sahip olacaktır. Yani çok ö, tarafını şey yaparsa hani bu yaparsa pinlok bağlantılarından e, bir tane içine yok alıp kullanabilirsiniz. Ama hani Hani sen 1000-1500R'ye dediğin için böyle söylüyorum tabi. Ee, yani olabilir, kullanılabilir. Bir de Hasan diye bir arkadaş demiş ki MT-125 için kask önerir misiniz demiş. MT-125 için de bu kask olabilir Hasan. Yani bu MT-125 için hatta ideal bir kask. Ama biraz daha hani böyle şey olsun istiyorsan Ne denir? Değişik yapıda bir kask istiyorsan Shark, Drak, Evoque alabilirsin. Onu daha önceden tanıtmıştım. Onun bir sürü çeşidi var zaten. Ya getireyim onu da. Yani göstermiştim bunu daha önce ama sana da göstereyim. Hani Turing ve Chuffer kullanıcıları bunu seçiyor. Ama NT125'e bence çok iyi. Ama tabii ki yani şunu söylemeliyim. Şimdi bu maskeli ve çıkan bir kask. Maskesi çıkan bir kask. O yüzden yani çene koruması yok. Hani şu çenenizi korur mu? Dayanıklı Hayır, Değil. Yani bu bir... Ya... Nedeniz demiş? Gösteriş kaskı daha doğrusu. Hani kabuğu dayanıklı ama e, ön aldığınız darbelerin hiçbir tanesini e, emmez, engellemez. Bu da hani çok fazla işe yarayacağını zannetmiyorum. Çenenize kadar kapatıyor ama yani çok e, işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani bunu öneririm dersem de e, kaza sırasında e, kaza yaşarsanız e, önermiyorum daha doğrusu. E, bu sıkıntılı, sorun çıkartabilir gerçekten. Tamam, hani e, 1300 lira bütçe var demişsin. E, bence yine LSQFF 397 e, Stream Evo olabilir. E, MT 125'i de güzel gelecektir. Hem de seni çok iyi koruyacaktır. Çünkü fiber alışıma sahip bir kask. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, buna uygun hani eğer hani yorum yaparsanız hani ben bir sürü şey çıkarttım. Hepsini beraber sunun, tek bir videoda paylaşmam çok uzun oluyor çünkü video. Linklerini zaten aşağıya ekleyeceğim bunların yani çoğunu, bazen hepsinin linkini eklemeyi ya da aynı linkleri eklemeyi unutuyorum. O zaman haber verin, ben size hani linklerini tekrar ekleyeyim, düzelteyim onları. Onun için de kusura bakmayın, bazen hani hangi kaskı tanıttığımı, videoyu tekrar seyrettiğim zaman hepsinin linkini, bazılarının linkini unutabiliyorum. E şimdilik önereceklerim bunlar arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa zaten hafta içi de gelip çekim yapacağım ben. E, o çekimlerde bana e, daha önceden paylaştığınız yorumlarda şunu paylaşmadım veya işte, şu yoktu paylaşımda deyip e, o videoları da çekmemi sağlayabilirsiniz. Bazen unutuyorum kusura bakmayın çok yorum geliyor. Hepinize iyi